Adım Sildo Meirelles. Zanatçıyım, öyle diyorlar. Aynı zamanda çalıştığım yer olan Brezilya Rio de Janeiro'da yaşıyorum. En başından beri materyal ve süreç açısından sıfırdan başlamakta özgür olduğunuz her yeni fikirle ilgilendim. Bu her zaman beni heyecanlandıran bir şey olmuştu. Bu yüzden belki de sergide değişik doğrultularda ilerleyen farklı işler olduğunu fark edebilirsiniz. Fakat tek bir parçayla özetleyebilseydim, bence özgürlüğün tel örgüleri bu sergiyi özetlerdi. Özgürlüğün tel örgüleri çılgınca gözüken fakat yine de kusursuz olan çok net bir eser. O bir çeşit çatallaşmaların şelalesi. Çünkü bu benim aklımın çalışma şekli. Benim aklımda her zaman yön değiştirmeler ve çatallanmalar var. Bu parça bir karalama olarak başladı ve buradaki versiyonu pamuk. Eskiden balık ağları yapan bir balıkçıya bu süreci takip ederek bir ağ örmesi için para ödedim. TED'deki bu etkinlik için ise dördüncü versiyonu bir proje olarak yapmaya karar verdi. Bu insanların kendilerinin inşa edebilecekleri plastik bir versiyon. Çünkü eğer bu tür şeyleri kendiniz yaparsanız çok daha anlaşılır bir hal alır. Bu proje özgürlüğün tel örgüleri olarak adlandırıldı. Sirdo Meryas'in 1976'da başladığı Dördüncü versiyon Brezilya'da üretilen plastik parçalardan yapıldı ve Londra'ya gönderildi. Biz de insanlara galeriye gelmelerini ve özgürlüğün tel örgülerinin bugüne kadarki en büyük versiyonunu inşa etmelerini teklif edebiliyoruz. Burada bir yapımız var ve bu yapı diğer özdeş yapıları ortasından kesiyor. Aynı zamanda ortasından kesiliyor. Bu özgürlüğün tel örgülerinin tüm versiyonlarının temelinde bulunan biçimlendirme prensibi. Bir çocukluk çiziminden ortaya çıktı ve tüm tel örgüleri oluşturan birleştirme prensibini ortaya çıkardı. Bu insanlara kart gönderirken kartları aynen kopyaladığımız şey. Böylece tel örgünün her zaman açık bir yapı olduğunu anlıyorlar. Kapalı olmasına gerek yok. Dolayısıyla her zaman daha fazla bağlantıya izin veriyor. İnsanlar bu parçanın daha büyüğünü yaratmak için aynı yer ve zamanda bir araya gelebilirler. Bir noktada demişti ki bunlar bir enstelasyon olarak görülebilirler. Bu yapılar hapishane hücresi olarak kullanılabilirler. Fakat her zaman açık bir yapı olduğu için bu kendisiyle çalışan bir hapishane hücresi olur. Çünkü içinde hiçbir şeyi güvenle saklayamazsınız. Her zaman içine bir şeylerin girip çıkması için açık bir yapı. Buradaki fikir bu parçayı ortaya çıkarmak ve kendine ait bir hayatı olmasına izin verdi. Kendisi uluslararası ölçekte çok iyi tanınan bir sanatçı. Fakat ilk defa Birleşik Krallık'ta bir sergisi açıldı. Bu yüzden Tate Modern onun bugüne kadarki ilk retrospektifi. <gülüyor> Bir sanat sergisi gözleri olmayan birisi için bir deneyim olmalı. Gözler önemli olmadığı için değil, çok önemliler. Ama bence daha iyi bir anlama seviyesine ulaşabilmek için kullanmanız gereken başka duyular da var.